100 milyar doları nasıl sağlayacaksınız? 100 milyar doları nasıl sağlayacağımız çok kalemli kalem uzun bir şekilde var ama birkaç sadece birkaç, maddeyi birkaç söyleyelim. Nasıl Şimdi mi? bir defa Cenabı Allah'ın verdiği iki tane nimet. Bir tanesi güneş enerjisi, bir tanesi de su. Her ikisinden de biz istifade edemiyoruz. Neden? Mesela güneş enerjisi potansiyelimiz bizim. 380 bin megawatt. Öbür taraftan bütün Cumhuriyet tarihi boyunca yaptığınız bütün enerji santrallerinin toplam kapasitesi 89 bin megavat. Yani bütün termik santraller, hidroelektrik santraller hepsini bir araya koyun. Hepsinden toplam potansiyeliniz 89 bin megawatt. Bunun 5 mislini neredeyse sadece güneş enerjisinden elde etmeniz mümkün. Ve biz ülke olarak Cenab-ı Allah'ın verdiği bu güneş enerjisi nimetinden %1 oranında istifade ediyoruz. Peki, Bunu siz yüzde 30'a, yüzde yani 40'a, yüzde 50'ye çıkarsanız su yılda 20 milyar dolar size bir ek kaynak gelir. Havuz sistemine yeniden geçilecek. Kamu kuruluşların tabii faiz ödemelerinin ortadan kaldırılması. Denk bütçenin sağlanmasıyla devletin faiz giderinin azaltılması. Yılda 30 milyar dolar faiz ödüyor. Bu denk bütçeyi yaptığınız anda daha ilk seneden itibaren 5 ila 10 milyar dolar faiz gideriniz azalacak. Bu su konusu da çok acayip bir konu. Tarımsal sulamada 20 milyar metreküpü israf ediyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bu tabi uzmanlarıyla çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz rakam. Kendimize söylemiyoruz. Metreküpünü 1 dolardan satsanız, yılda 20 milyar dolar o israf ettiğiniz, toprağa akıttığınız sudan kaynak elde etmeniz mümkün. Bunun gibi kaynak paketlerimiz hepsi ortada ve 100 milyar dolar yılda kaynak bulunması, bu kaynağın dediğim gibi yarısıyla borçların ödenmesi, kalan yarısıyla da millete bu söylediğimiz vaatlerin yerine getirilmesi.